Smirin dağlarında çiçekler açar. Smirin dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar.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 İzmir'in dağlarında oturdum kaldım İzmir'in la İzmir oturdum la Şehit olanları deftere yazdım yaptım. Şehit la la la Öksüz yavruları bağrıma bastım Öksüz yavruları bağrıma bastım Kader böyleymiş ey garibana Kanım feda olsun güzel vatana Kader böyleymiş ey garibana Kanım feda olsun güzel vatana